Bugün 24 Temmuz 2021 Cumartesi satürn günündeyiz dolunay fazındaki ay 03 12'de kova burcuna geçecek sabah 5 kova burcundaki ay ile aslan burcundaki güneş karşı açı yapacak ve bir derece kova burcunda dolunay meydana gelecek Toplumsal ve evrensel konular, özgürlükler, arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, gelecek idealleri, bilim, teknoloji, elektrik, elektronik, yeni icatlar, uzay, astronomi, havacılık gibi konular kişisel ve toplumsal alanlarda öne çıkarken dikkat çeken gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Başak Burcu'ndaki Venüs'le sert açı yapan Dolunay, ilişkiler, işbirlikleri, anlaşmalarda bazı gerilimler yaratabilir. Kendi duygularımız, isteklerimizle karşımızdaki kişilerin beklentileri arasında denge kurmaya çalışmalıyız. Bugün Yengeç Burcu'ndaki Merkür ve Balık Burcu'ndaki Neptün arasındaki üçgen açı kesinleşecek. Duygusal hassasiyet ve sezgilerimiz güçlenebilir. Sanatsal ve yaratıcı alanlarda esinlenmelerimiz olabilir, ilhamlar alabiliriz. Çevremizde duygusal düzeyde bağ kurmak, empati yapmak için de fırsatımız olabilir. Akşam saatlerinde ay ile satürn kova burcunda kavuşum yapacak. Duygusal olarak daha ciddi ve baskı yaratan enerjiler oluşabilir. Görev ve sorumluluklarımıza odaklanabilir, rasyonel kararlar alabiliriz. Gece saatlerini iç dünyamıza yönelip tefekkürle geçirmek, ilerisi için planlar yapmak yararlı olabilir.